Herkese merhaba, sen burada hoşgeldiniz. Ben Emir'e. Bugün kaldığımız yerden devam edelim. Bu makyaj videosunun adını <gülüyor> henüz bulamadım ama renkli ve çiçekli bir makyaj yapmak istiyorum. Aslında festivallere çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ve de uzatmadan konuya giriyorum. Blormar'ın da amca sizinle paylaştığım şu far paletinden şuradaki yeşil rengi kullanacağım arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Çok basit bir makyaj. Tam makyajımı yaptım ben bu arada. Şimdi sadece e, şu farla Gözümü renklendireceğim. Umarım güzel renklendiririm. <gülüyor> yani kötü olmaz diye düşünüyorum ama yine de daha önce denedim aslında göz makyajını. Çok güzel olduğunu düşündüğüm için şu an yapmak istedim. Ee, sizin yanınızda yaparken heyecanlanma potansiyeline sahip oldum. için bakalım nasıl olacak. Yanıma küçük aynamı da aldım ki rahat olsun diye. Aslında çok pratik bir makyaj arkadaşlar. Bakın şöyle, bayağı da bir dışarıya da taşıracağım. Tek renk çalışacağım bugün. Yine aynı renkten şimdi diğer gözüme yapıp sonra maskara süreceğim. Ben bunu hiç az kullanmadan da denedim bu far paletini. Özellikle şu an kullandığım renk arkadaşlar inanılmaz pigmentli çok güzel. Tek renk çalışıyorum çünkü bence gözümde çok güzel oldu. Artı renk gerçekten efsane. Bence yani herkes için farklı olabilir. Böyle renkleri kullanmak da sıkıntılı olabilir ama ben çok beğendim. O yüzden bunun bir festival makyajı olduğunu düşündüm. Bir de benim de renkli ve çiçekli bir göz makyajım olmasın mı arkadaşlar? Bir hatıram kalmasın mı? Diyerek hemen böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu arada nasılsınız? Sizler denediniz mi bu far paletini Merak ediyorum. Şu aralarda indirimler var. Aslında alabilirsiniz. Şu an ne kadardır bilmiyorum ama... Ben beğendiğim için yine yeri gelmişken onarmak isterim size de şöyle yapayım. Yani pek şu kısmı biraz beceremedim sanki. Şurası daha iyi oldu ama güzel oldu bakınız. Şimdi de e, hızlı bir şekilde maskaramı uygulayacağım. Maskara uyguladıktan sonra da çiçeklerimize geçeriz. çiçeklerimi yerleştireceğim. Üzüme. Şöyle hemen bunu şuraya koyuyorum. Elmacık kemiklerimin üstüne. Yani bu çiçekli makyajların ortası geçti mi? Yoksa hala aktif mi? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Ama Çiçeği ben çok severim ve böyle zaman zaman alıp böyle saçlarımın kenarlarına kondurum veya ne bileyim papatya tacı falan çok severim böyle şeyleri O yüzden ben bunu yapmadan bu sezonu kapatmak olmazdı diye düşündüğüm için yapmak istedim ve yapıyorum şu anda. Umarım sizin de hoşunuza gider. Evet, rujumuzu daha sürdüğümüze göre makyaj videomuz bitti demektir. Ben çok sevdim makyajımı arkadaşlar. Günlük hayatta çiçekli olaya festival zamanlarında falan kesinlikle girebiliriz diye düşünüyorum. Ama onun dışında günlük hayatıma adapte edebileceğim bir şey gibi durmadığı için böyle bir video bence çok keyifli oldu. Güzel bir hatıra kalacak. Renkli makyaj yapmayı sevdiğim içinse makyaj yaptığım zamanlarda bunu değerlendireceğim kesinlikle. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Ve de değerli yorumlarınızı paylaşmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.